Aynı zamanda e, birçok sefere kadar yönetim kurumları. Öncelikle böyle bir kahvaltıda hani bizler icra için çok memnun teşekkür ediyoruz. Şimdi e, biraz daha belirleyici e, biri de önümüzdeki 14 Mayıs genel bir seçim olduğu için e, ben e, ona değinmek inmek istiyorum. E, ben bir 4 gün Azerbaycan'ın e, Bakü e, gezimi oldu. Orada halkı dinledim. Ve Türkiye'yi e, dışarıdan nasıl görüyorlar? E, taksici ve vatandaşlar. E, orada bizlerimde kaldım. E, tabii ki bir e, çocuğumuz var evde, e, öğrenci. Karnı yapıp geldiğinde 5 yaşlı olduğu zaman üstlüyoruz. 6-7 olduğu zaman edip diyoruz. 9 e, olduğu zaman aferin oğlum, kızım diyoruz. Yani e, ne yazık ki ben 48 yaşındayım. Tabii önceki hükümetlerde birer bir, bir dengesizlik ve ince alt har e, oldu. Ne? Ama şimdi biz yirmi yıldır yaşıyoruz. E, sanki hep orum bekliyoruz e, çocuğumuzun olması, hep kardeşimiz. 9, 10 olsun, 8'e hiç düşmesin. Tabii ki bu hükümetlerin ve e, artı seksisi var. Bunun arasında tabii milletvekillerimizin de e, artı seksisi var. Ama ben hiç e, her zaman bir Mehmet Altay vekiliğimi aradığımda o an e, dönmesinde daha sonra döndüğünü gördüm. Yani hiçbir zaman vekillerimiz e, kapılarını kapatmadılar. Ayrıca tabii ki bu e, vatandaş konusu şartlı olarak Rekilerimizin e, hissetmemiz çok. Birincisi havalan e, hafta bir iki uçak kalmasını istiyoruz. E, diğer e, yatırımın da çok olması istiyoruz. Yavaş yavaş da uça şu 4-5 yıldır Kavuk Krala e, daha büyük devlet yatırımları almaya çalışıyoruz. E, bir sıkat projesi var, belirliyoruz hep dört gözle ve böyle bir etici bu arada. Hiçbir zaman vatandaşımızı böyle istemiyoruz. Bundan dolayı diğer partilerimle bu tür konuşmaları, davranışları bizi üzüyor. Ben size beklenmek istiyorum. Şu an ben iyi parti ilgili birisi -E ve üyelim şu anda mitvaren bu dördüncü bank ülkiyi vatandaşlarımızın ee, Reis yalnız bırakmayın. Ee, seslerini dinleyerek, iyi baktılar, şu an istifa alıyorum. Size yalnızca bu sefalarına destek istiyorum. Sağ olun. Çok memnun oldum. Yani Buradan bakarken çok duymaldim. Ee, siz de bir kardeşimizsiniz. Ee, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sağ olun.